Bugün 18 Şubat 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne titiz ve pratik enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, Oğlak Burcu'ndaki Mars ve Venüs'te üçgen açı yapacak. Enerjimiz yüksek ve dışa dönük olabilir. Sevdiklerimizle de verimli vakit geçirebiliriz. Bir yandan da kendimizi güçlü ve güvende hissedebileceğimiz ilişkilerde önceliğimiz olabilir. Başak Burcu'ndaki ay, öğleden sonraki saatlerde Balık Burcu'ndaki Neptün'e karşı açı yapacak. Fiziksel ve duygusal olarak daha hassas hissedebilir, çevremizden gelecek etkileri açık olabiliriz. Dağınık ve belirsiz enerjiler günlük işlerde karışıklık yaratabilir. Detaylara dikkat edip gerçekçi davranmaya çalışalım. Bugün Güneş Kova Burcu'ndan ayrılarak Balık Burcu'na geçecek. Önümüzdeki ay boyunca Güneş, kolektif bilinçaltı ve evrensel kavramları aydınlatırken daha sezgisel, duyarlı, hayalperest olabilir, ruhsal ve sanatsal ilhamlar alabiliriz. Gece saatlerinde Başak burcundaki ay Oğlak burcundaki Plütonla üçgen açı yapacak kendimizi güçlü ve güvenli hissedebileceğimiz şartlar oluşabilir değiştirmek istediğimiz konuları odaklanabilir sezgilerimizden fayda görebiliriz Gece saatleri içe yönelişler ve tefekkür içinde değerlendirilebilir siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun